Yeni bir ruj sürdüm. andişanın yeni bir ruju gelmiş. Bendeki dört numara. Bilmiyorum nasıl oldu? Şöyle. Neyse işte ben böyle bir rahatlama konuşmaları yapayım. Kalbemden bir yudum alayım. Her videonun başında çok heyecanlanıyorum. Ya bir yerime tüy geliyor ya bir şey oluyor. Bir daha başlayayım. Aloha. Ben yine ve yeniden çok heyecanlıyım arkadaşlar. Her video çekişimde yani her zaman böyle ilk başlangıçta özellikle 3-5 dakika çok heyecanlı oluyorum ve bu heyecanım gitmiyor. Yani artık kaçıncı videom ama yine de çok heyecanlıyım. Neyse heyecan güzel bir şey diyelim ve videomuza başlayalım. Bugün size bitenler videosu çekeceğim ve kanaldaki ikinci sanırım bitenler videosu olacak. E, açıkçası 25 ürün bitti ve ben hani bu videoyu ilk bitenler videosunu çekmeden önce bu kadar ürün mü bitirdim demiştim. Sonra hani sizden de gelen yorumlar, geri dönüşler de hoşuma gitti ve sizin de faydalandığınızı gördüğüm için... Bu videoları hani böyle içimden geldikçe, işte ürünler elimde bittikçe ve hani hep aynı ürünleri tabii ki de kullanmazsam size böyle ara ara bitenler videosu çekeyim istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olur diyorum ve şimdi ilk ürünümüzle başlıyorum. Geçen videoda da aslında hani ben size bu markadan bahsetmiştim. Mark Anthony markası ve bir tanesi bu Dream Big Volume yazan ürünleri bitirdim bir şampuan bu da hacim veren bir şampuandı bir diğeri Hindistan cevizli ve saçınıza yine hacim veren bir şampuan bir diğeri de bunu galiba diğer videoda da paylaşmıştım bu ikinci ya da üçüncü şişem yani iki tane kesin kullandım ama bu ikisini de iki kere falan kullanmışımdır bu da argan yağlı ve benim saçım ince telli olduğu için açıkçası bana bu üç arasında en iyi gelen kesinlikle argan yağlı olan oldu siz de hani bir deneyebilirsiniz. Ben dediğim gibi hani ince telli saçlıysanız ve kuruysa saçlarınız genel olarak argan yağlıyı öneririm. Bu da bayağı güzeldi ama hani bu o kadar hacim vermedi açıkçası bana bitirdiğim 3 şampuan bu oldu ve fiyatlarla ilgili de bu arada hani her ürünün fiyatını ben yazdım o yüzden fiyatlardan bahsedeceğim ama şunu aklınızda tutun lütfen hani bu artık ekonomi o kadar çok oynuyor ki fiyatlar yani benim elimde olan bir şey değil ben bugün bu fiyatı e, size bas yani bu üründen bahsederken bu fiyatı veririm ama siz birkaç hafta sonra birkaç ay sonra izlediğinizde hani yüzde %50 zam bile gelebilir o yüzden lütfen hani kardelen bu nasıl bu kadar falan demeyin bana ben bu Bugünkü hani bu videoyu çekerken baktığım yani 3-5 gün önce baktığım fiyatlara göre size fiyat vereceğim. Bilginiz olsun ve bu şampuanların fiyatı arkadaşlar 80-85 TL arasında değişiyor. Ama dediğim gibi zam gelmiş olabilir. Ben bir de bu aralar böyle katı bir şampuan kullanmaya başladım. Yani sabun şeklinde sabun formunda bir şampuan. Ondan da hani iki kere ya da üç kere kullandım şu zamana kadar ve gayet memnun kaldım. Sadece bende çabuk yağlandırıyor. Yani hani normalde benim saçım açıkçası hani iki, üç gün, yani üçüncü günde böyle yağlanmaya başlar ama o sabunu kullandığımda katı sabunu, yani katı sabun şampuan diye işte geçiyor. Hemen ikinci günde yağlandı o yüzden daha emin değilim. Ama dilerseniz memnun kaldım mı kalmadım mı onu da bir sonraki bitenler videosunda sizlerle paylaşırım. Şimdi bir diğer bahsedeceğim aslında dört ürün. Yani üç şampuandan sonra dört tane güneş kremi bitirdim. E son bir Aslında bir ayda değil. Bu böyle bir iki ay, iki buçuk ay falan sürmüştür. Ve hani o video izlediyseniz Maldivlere gittim. Hatta Maldivler vlogunu izlemediyseniz şöyle koyayım. Onu da ikiye böldük. Hatta bir de Maldivlerle ilgili bilgi verdiğim bir video daha çektim. Maldivler o kadar zaten tropikal iklimdi ve ben o kadar güneşe maruz kaldım ki istemeden... İki kutu güneş kremini madiblerde bitirdim. Şu şimdi bahsedeceğim. Bu zaten minel, mineral filtreli. Yani çok detaylı güneş kremlerinden bahsetmek istemiyorum. Çünkü güneş kremleriyle ilgili bir video çekmiştim. Ama kısaca şu zincli, sikatif, e, apiyonun olması lazım aynen. 40 gramlık güneş kremi. Bu beyazlık bırakıyor arkadaşlar. Ve ben bunu genelde hani yüzüme sürdüğümde e, benim... Böyle beyaz pembe cildim yani yanaklarımda biraz pembelik var ama hani böyle beyaz oluyorum bayağı mineral filtreli hangi güneş kremini kullanırsam kullanayım inanılmaz genelde bende en iyisinden tutun hani böyle orta segmente kadar hepsi beyazlık bırakıyor ama sizde bırakmayabilir. Çinko var zaten içeriğinde içeriği çok güzel. Bu arada kim yani kimyasal ya da hibrit e, filtreli güneş kremlerinden çok daha iyi. Özellikle hamilelikte zaten mineral filtreli güneş kremlerinin hani önerildiğini belki biliyorsunuzdur. O yüzden gayet iyi. Sadece ben çok memnun kalamıyorum. Bu bu şekilde. Onun dışında bu Dalva'nın UV Essence yine e, 50 e, PA++++ işte 4 tane olması lazım aynen. E, güneş kremini bitirdim. Bunun yapısı baya böyle su, su kıvamında demeyeyim ama böyle suya yakın yani baya böyle... E, yumuşak ve akışkan bir yapısı var. Öyle hani çok e, sert değil güneş kremi olarak. Baya rahat sürüyorsunuz ve de parfümsüz. Bunun da fiyatı yazmış mıyım diye bakıyorum bulamadım herhalde bunun fiyatını bulamadım yine ben bakarım eğer bulabilirsem şuraya bir yerlere koyarım ben bundan memnun kaldım ama çok akışkan olduğu için açıkçası böyle biraz parlaklık bıraktı benim cildimde o yüzden ben bir daha bunu almak istemedim ama önerdiğim bir güneş kremi diyebilirim bunun için bunun yanı sıra zaten bence bu essence'dan ve de kozarex'in yani aloe veralı güneş kreminden bence bir daha bir daha bahsetmeme gerek yok Dediğim gibi güneş kremlerini ele aldığım videoda bu benim dördüncü ya da beşinci kutumdur. Bu da en az 3-4 kez kullanmışımdır. Bunun fiyatı 215 TL'ydi. En son baktığımda Misan'ında da 170 TL'ydi. Ben bu arada güneş kremlerini ya da hani kullandığım her ürünü arkadaşlar şöyle göstereyim size. Hani bittikten sonra bir netlesin. Şöyle kesiyorum genelde ve hani dibini... Buluyorum. Yani en sonuna kadar kullanıyorum. Bunda da aynı şekilde keza şöyle. Bunu da size hani özellikle... Beni de bir netlerse... Bunu da özellikle göstermek istedim. Hani güneş kremi bitti diye hani böyle bence direkt atmayın. Kesin ortadan ve kalan hani bütün güneş kremlerini yine yüzünüze, vücudunuza sürebilirsiniz diyebilirim. Sırada size bir göz kaleminden bahsetmek istiyorum. Bu da zaten... Nix'in ucu atan. Yani niye böyle oluyor? Fırlatıyor bunu böyle. Nix'in geçen yıl başına özel çıkardığı böyle Epic Ink Liner bildiğiniz aslında. Hani hepimizin bildiği o klasik Epic Epic Ink Liner'ın böyle bir tık daha siyahıydı bu. Ben aslında normalde 6 ay olması lazım kullanma süresi. Aynen 6 ay. Ben bunu 1 yıla yakın kullandım. Memnun kaldım. Zaten ben Epic Ink seviyorum. Kimisi bu arada sevmiyor. Çok sulu bulanlarınız oluyor biliyorum. Ama bana iyi geldi. Yani ben rahat kullanabiliyorum. O yüzden... Bunu bitirdim ve ben zaten bir daha bir daha alıyorum. Bir de bu yıl başına özel hem pembe hem de e, Lakasa de Popele galiba özel bir koleksiyon yaptı işte. Altın renklisini çıkarmış. Onları da aldım. Çünkü ben göz kalemini seviyorum arkadaşlar. Bunun da fiyatı 90 TL civarındaydı. Öneririm ama eminim çok daha iyi göz kalemleri vardır ve ayrıca sizin de önerdiğiniz hani kardelen bak bundan çok memnun kalırsın diyeceğiniz göz kalemleri ya da herhangi burada anlattığım ürüne yani atıyorum göz kreminden bahsederken şu göz kremini de dene dediğiniz bana ya da arkadaşlarımıza ve değişik ürünler varsa bundan da neler oluyor anlamıyorum ya. Nazar yani gerçekten. Arkadaşlar iki kere kartta yer bitmesinden dolayı bu kameranın kapanmasından sonra şimdi de evde elektrikler gitti. Bu sebeple ring light açıktı. Hani daha aydınlıktı ortam. Ama şu anda ring light kullanamadığım için yani bir perdeyi daha açtım. Umarım gün ışığı yeterince Etki ediyordur. Ben bu videoyu hayırlısıyla bitirmek istiyorum. Size böyle detaylıca güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. Ama renkle ilgili böyle bir değişiklik olursa, dediğim gibi bunun sebebi hani şu anda ring light ya da herhangi bir ışık kullanamıyorum. Tamamen gün ışığında videoyu bitireceğim. Böyle bir şey böyle çekeceğim yani. Şimdi şundan bahsediyordum. Ee, bu hani göz kalemleri ya da herhangi bir ürün ürün öneriniz varsa sizin de yorumlara yazın. Hem ben hem de videoyu izleyen herkes faydalanabilir. Sırada bahsedeceğim ürün bir BB krem ve ben bu BB kremi ilk çisem önermişti, çisem çakır. Ben onun videolarını çok seviyorum ve de gerçekten çok bilgileniyorum cilt bakımıyla ilgili. Ve bir videosunda işte bu galiba BB kremlerini ele aldığı bir videoda zaten Arborian markasının şu CC Correct kreminden bahsetmişti. Ve özellikle de hani yeşil yeşili böyle pembeliği alıyor demişti. Ben de tabii ki yani yanaklarımda özellikle bir pembelik olduğu için bir de rozadan dolayı da pembelik olduğu için aa dedim bunu bir deneyeyim çünkü fondötenler genel olarak bana ağır geliyor. Ve bu benim sanırım üçüncüsü hatta bir tane daha stokladım. Yani ben bunu hep kullanıyorum. Şu anda da yüzümde o var. Hatta bilmiyorum size şöyle yakından göstersem mi? Şöyle. Eminim tam doğru bir şekilde gösterememişimdir ama önümde masa var. Bu 15 millik bir ürün arkadaşlar. Maalesef gelen zamlardan sonra 329 TL'lik bir fiyatı var. Ve Sephora'larda satılıyor. Ben 3 kutusunu da 279 TL'ye ne almıştım. 15 mil hani o kadar çok değil. Ama yine bana bir her gün her gün ben kullanmıyorum. 2 ay kadar gidiyor aşağı yukarı. Aldığım başka BB kremler de var. Hani dilerseniz başka bir videoda ya da belki bitenler videosunda onlardan da bahsederim. Bu özellikle hani biraz beyaz tenliyseniz ve biraz pembeliğiniz varsa İnanılmaz iyi olacaktır. Size onu söyleyebilirim. Ama sıcak alt tonluysanız bu size uygun olmayacaktır. Bunun başka renkleri de var. Yine hatırladığım kadarıyla gri olan çok iyi değildi diye hatırlıyorum. Ama emin de değilim. Ben sadece bunu kullandım. Ve isterseniz onları da göz atabilirsiniz diyorum. Dediğim gibi en son baktığımda fiyatı 329 TL civarındaydı. Şimdi size iki tane diş macunundan bahsedeceğim zaten eminim hani bir çoğunuz bu markayı daha önce duymuşsunuzdur şöyle Marvis markası ben bu Marvis İtalyan bir marka ve bunun aslında altılı ya da böyle yedili hani şu küçük 25 milliklerinin satıldığı bir böyle 6 tane alabileceğiniz seçenek vardı. İndirime girmişti. Ve Marvis'in ben çok kullandım diş macunun. Özellikle o yeşil olan hani tamamen naneliydi diye hatırlıyorum. Annem onu kullanıyordu. Bir de lavantalısı vardı ve çok sevmiştim. Yani böyle bilmiyorum bir ferahlık bırakıyordu. Bir de şöyle hani retro, vintage tarzı paketlemeleri olduğu için de hoşuma gitmişti. O yüzden ben bunlardan aldım 6'lı, 7'li pakette. Bu beyaz olanı, bu da siyah olanı bitirdiğim. Siyah olanı likörisli, inanılmaz güzel... Beyaz olanı da e, beyazlatıcı nane içeriyormuş. Bunlar da arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. İtalyan Mortelli ailesine ait bu firma flor yok, karanfil yağı varmış. İçinde diş eti problemi ya da çürüğünüz yoksa kullanabilirsiniz diyor diş hekimleri. Ama diş hekimleri bunu hani hastalarına yani önermiyor özellikle şuna iyi gelir, buna iyi gelir diye. O açıdan hani böyle bir bilgilendirme vardı. Onu size söyleyeyim. Bunun yanı sıra meyan kökü olanı da beyazlatıyormuş. Fiyatı da ne kadardı ona ben bakmıştım ama not almışım. 25 TL civarı yani bu 25 mil olan 25 TL civarını almışım ben. Demek ki ama dediğim gibi zamlanmış olabilir. Bir de benim önerim hani böyle çok çok çok iyi bir diş macunu arayışındaysanız eğer ki hani bu en iyisidir bunu alın inanılmaz organiktir diyemem. Bence bundan çok daha iyi içeriye sahip. Birçok diş macunu vardır. Ama bu da benim anladığım kadarıyla hani 10 üzerinden 7'lik bir diş macunu. Ee, eğer ki bunu seviyorsanız, yani benim en favorim siyah olan o likörisli. Bir de yeşil olanla mor olan. Yani sanıyorum en sevdiğim mor olan. Lavantalıydı diye hatırlıyorum ama yanılıyor da olabilirim. Onun böyle büyüğünü bitirmiştim. Ben çok seviyorum ama ben biraz böyle ambalajlara da düşüyorum Tabii ki de içeriği de çok önemli bir de bunu demişken şundan da bahsedeceğim ben hani böyle daha da faydalı daha da yararlı ne kullanabilirim diye böyle baktığımda çiğnenen tablet şeklinde diş macunları var eminim aranızda onu da bilenleriniz vardır ondan da aldım arkadaşlar denedim birkaç kere. Güzel yani ama zaten onu hani hiç su falan kullanmadan direkt ağzınıza atıyorsunuz, çiğniyorsunuz ve ondan sonra o köpük halini alıyor. işte dişinizi fırçalıyorsunuz falan. Ama yani bitiremedim. 60 tablet olması lazım. Eğer onu bitirirsem hani yine aslında böyle çok memnun kaldığım ürünleri değil. Hani memnun kaldım mı kalmadım mı her ürünü sizinle paylaşıyorum. O şekilde belki onu da bitirdikten sonra ele alabilirim. Bu arada bu ürünlere puan vermek istemiyorum. Hani zaten size fikrimi söylüyorum. Siz de size uygun mu değil mi ona göre değerlendirirsiniz. Bir diğer bitirdiğim ürün Misha'nın Time Revolution First Treatment Essence'ı. Bu gerçekten çok yani zamlardan sonra 500 küsür TL olan bir ürün. Ben bunu çok sevdim. Hatta Essence kullanmak istemiyordum. Hani cilt bakımında biliyorsunuz işte cildinizi temizliyorsunuz. Çift aşamalı ben temizlik yapıyorum. Onu yaptıktan sonra tonik sürüyorsunuz. Biraz bekledikten sonra da ben Essence kullanıyorum. Uzun süre kullanmadım. Hani ne gerek vardı dedim. Boşu boşuna para mı harcayacağım dedim. Ama yaşım artık 33 olduğu için 30'dan sonra biraz daha cildime iyi baksam sanki daha iyi olur diyerek ilk defa bu Essence'ı almıştım. Bir de pelinotlu bir Essence daha aldım. Ondan da bahsedeceğim. Onu da hatta küçük şişesini aldım. Şimdi o da bitenler yani burada bahsedeceğim. Bu arkadaşlar Misha'nın mor arpalı antioksidan ve iyon kullanılarak fermente edildiği için bu Essence cilt nemini arttırıyormuş. O yüzden de zaten hani çok satan bir ürün bu. Onu biliyorum. Bunun yanı sırada dediğim gibi 500 küsür TL fiyatı var. Misha'nın sitesinde bulabilirsiniz. Ya önerir miyim açıkçası? Hani böyle 30'un altındaysa yaşınız bence hani esans illa gereklidir diyemem. Ama cildiniz çok kuruysa, cilt bakımına çok meraklıysanız ve evet gerçekten hani ben cildime çok iyi bakmak istiyorum, bütçemde buna müsait diyorsanız Özellikle bence 30'dan sonra kullanabilirsiniz. Bilmiyorum çünkü 30'un altında yine cildinizi başka ürünlerle ve daha makul fiyatlı ürünlerle nemlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de bu benim düşüncem. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yeri gelmişken ayaklarımda uyuştu. Şöyle... Arkadaşlar burada önerdiğim hani ürün aslında yok. Sadece bana iyi geldi ya da bana iyi gelmedi. Bunu alırsanız belki memnun kalırsınız ama bana iyi gelen ürün size de iyi gelecek diye bir kayda yok. O yüzden hani bunu özellikle söylemek istiyorum. Hani öneride bulunmuyorum aslında. Sadece bu bitenler videosunda ya da her videoda bana iyi gelip gelmediğinden ve cildim benim bu şekilde hani sizin de cildiniz bana yakınsa Belki size de iyi gelebilir diyerek paylaşıyorum. O yüzden bunları hani Kardelen bunu önerdin aldım ama bana iyi gelmedi bak görüyor musun falan diye hani almayın bu ürün önerilerini. O yüzden de özellikle söylemek istedim. Benim denediğim bir diğer Essence arkadaşlar I'm From markasının Pelinotlu Magward Essence'ı. Bunun zaten gördüğünüz gibi ben küçük şişesini bitirdim. İnanılmaz memnun kaldım. Bu arada pelin otu her ciltle anlaşamıyor bunu söyleyeyim. O yüzden de ben böyle deneme boyunu küçük boyunu aldım. Çünkü kesinlikle yüksek fiyatlı ürünler. Ve baktığımda da 160 millik bu kaç milli size söyleyeyim. Baya 30 millik bu e, ürün. 160 mil olanı 500 TL civarında ve de Pelinoto Essence'ı zaten içerik listesi muhteşem. Bu da cildi nemlendiriyor ve kızarıklıkları da gideriyor diye biliyorum. Ama eğer cildiniz Pelinoto anlaşamıyorsa öncelikle belki bir deneme boyunu almanız ya da bir tester denemeniz. Çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şu yurt dışından aldığım iki tane ürün vardı. Biri bu Finlandiya markası. Lumen diye miseler su. Şöyle hatta yakınlaştırayım bunu. Biri de şuydu zaten. Bu da bayağı oldu kullanılı. Bu ikisinin arkadaşlar biri miseler su zaten. Biri de deodorant. Doğal deodorant. Ben bunu yani İngiltere'den almıştım. Bunu da dediğim gibi... Ee, İzlanda'dan mı Finlandiya'dan bir yerden böyle dönerken almıştım yani öyle hani bonus olarak bu videoda paylaşayım dedim bundan bayağı memnun kaldım bir yerde görürseniz n.a.e ne, ne e diye natural antica erboristeria diye yazılıyor alabilirsiniz ama bizim de yeşil markanın deodorantını mesela şimdi kullanıyorum. Hem Türk markası. Rolon. Ondan da bayağı memnun kaldım. Ee, o yüzden hani illa bunu aramam. Miseller su da ben çok fazla kullanmıyorum. Ama bu bayağı iyiydi. Böyle özellikle göz makyajı çok yaptıysam hani gözlerime böyle bir pamuk döküp Onları biraz tutuyorum. Ondan sonra şöyle yavaşça siliyorum. Ya da çok ağır zaten makyaj yapmıyorum ama hani böyle ağır olduğunu düşünüyorsam şöyle bir yüzümden hafifçe miseler suyla geçip Ondan sonra yağ bazlı, su bazlı olarak devam ediyorum. Bunlar da elimde bitmişken bunları da bu videoda sizlerle paylaşayım istedim. Sizlerle şimdi bir de C vitaminini paylaşmak istiyorum. Ben aslında C vitaminini ilk defa denedim. Yani uzun zamandır böyle C vitamini serumları çok iyi geliyor. Özellikle lekelere karşı falan diye hani... Çok duydum ve birkaç video da izlemiştim. Birkaç bir şey de okumuştum. Ama benim hani güneş kremi kullandığım için cilt lekem yok çok şükür ki. O yüzden de hani böyle bir türlü C vitamini kullanmaya başlamamıştım. Neyse bunu derken son zamanlarda bu Jumiso markasının hangisiydi o minik C vitamini yazmışım bunun bu 5 millik arkadaşlar yani deneme boyutu bu 45 TL'ye aldım bu da hani cildime nasıl gelecek iyi gelecek mi bir etki sağlayacak mı diye görmek istedim hani dediğim gibi daha önce kullanmadığım için İyi geldi ama hani çok büyük fark yaratmadı. Tabii ki çok küçücük bir üründü. Zaten bir haftaya kalmadan bitti ben her sabah kullandım. Genelde zaten C vitaminlerini benim bildiğim kadarıyla hani her sabah işte ister cildinizi yıkayın ister yıkamayın ama temiz cilde uyguluyorsunuz. Ondan sonra da muhakkak güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Hatta güneş kremi kullanmıyorsanız C vitamini hiç kullanmayın diyor birçok insan. Bunun da 270 TL gibi bir fiyatı var büyük boyunun. Bu çabuk bitiyor yalnız. Yani hani böyle biraz su kıvamında bir serum. Ben bunu alacağıma Caudalie markasının C vitaminini denemek istiyorum. Hani kötü bir ürün kesinlikle değil, memnun kaldım. Ama şimdi başka bir markanın C vitamini serumunu deniyorum. Yani deniyorum ben. Böyle çok güvendiğim ve gerçekten kendileri deneyip memnun kalan insanlar var. Onların önerilerine de önem veriyorum. O yüzden dediğim gibi hani ilerleyen videolarda sizinle yine bitenler videosunda paylaşırım. Ama aklımda C vitamini serumu olarak Kodeli markasını denemek var. Bir de hatta onun kafeinli ve C vitaminli galiba gözaltı kremi de var. Hani sabah özellikle hani böyle şişlikleri falan indiriyormuş. Benim çok şişliğim olmuyor ama Dediğim gibi arkadaşlar 30'unuzdan sonra ya da ben en azından 30'umdan sonra cilt bakımına inanılmaz bir merak saldım. Özellikle pandemi ile beraber. Sizin de böyle bir merakınız varsa değişik ürünleri araştırıyorsanız böyle ben de size nacizane kendi fikirlerimi söylemiş olayım. Size bahsedeceğim bir diğer ürün Clarice'in Midnight Blue Youth Activating Drop'u. Bu peptitli bir aslında serum değil drop. Serum olmasının sebebi de tamamen su kıvamında arkadaşlar. Ben bu... Bunu yani bu bitirdiğim ikinci şişe miydi acaba bir şişe galiba bitirmiştim bu ikinci şişe çünkü bir tane daha söyledim 20 millik bir ürün ve 400 TL civarında bir fiyatı var hatta ben geçen günlerde yani bir hafta oldu olmadı söyledim 479 TL mi neydi yani baya yine zam gelmiş. Ama hani peptitli bir ürün kullanayım, ne kullanayım diye böyle bir bakıyordum. Buna denk geldim. Başka bir ürün daha buldum bu arada. Onu da deniyorum. İlerleyen günlerde onu da sizlerle başka bir bitenler videosu çekersem paylaşırım. Bu gayet iyi bir ürün. Öneririm. Sadece çabuk bitiyor ve hani ben böyle... Ee, şişesinde mavi e, papatya özünden alıyor rengini. Mavi bir rengi var. Şöyle şuradan sıktığınızda zaten hani bütün bu doluyor. Şu anda bittiği için tabii bunda yok. Onu bütün cildime yayıyorum. O şekilde. Bunu kullandıktan sonra hatta bir de ginsengli serumu kullanıyorum. Çünkü peptitle ginseng çok çok iyi. Anlaşıyormuş. Yalnız ve lakin gerçekten yani şu fiyatlarla ilgili hep söylendim ama Pahalı yani ben de uygun fiyatlı arıyorum ama işte şu an için uygun fiyatlı maalesef bulamadım. Bulanlar bana da özellikle peptit ve ginseng ilgili bilgi verirse, yorumlara yazarsa çok sevinirim. Dediğim gibi bu Klerz markasının cilt tonunu eşitliyor. %86 oranında vitamin ağacı özü var yazmışım. Ee, onu anlamadım ne yazmışım ben de oraya. Bazen yazımı okuyamıyorum. Korendi'nin sitesinde bulabilirsiniz. Bunu da diyorum ve sıradaki ürünümüze geçiyorum. Sırada aslında şundan bahsedeyim. Bu Mizo'nun kolajen eye gel patchleri. Bu böyle e, yani şey hidrojel diye mi geçiyordu? Hidrojel olması lazım ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Kağıt şeklinde değil yani. Böyle bayağı bildiğiniz e, plastik gibi. Böyle çok güzel bir kıvamı var. Şu an bittiği için gösteremiyorum. Bu üstünde zaten spatulası var ve 60 adet. Ben her gün kullanmadım. Haftada bir ya da maksimum iki kere kullandım. Bunun da arkadaşlar size söyleyeyim 395 pardon 300 TL'lik bir fiyatı var. Ve e, Mizo'nun salyangoz özlü kolajenli niacinamit var içinde. hyaluronik asit var. Canlandırıyor göz altlarını sıkılaştırıyor. Bir de havyar özü bulunuyor. 15-20 dakika kadar bekletmeniz yeterli ben maksimum 20 dakika bekletiyorum genelde 15 dakika bir de ben sabahları bunu genelde buzdolabında tutuyorum bilmiyorum yanlış mı yapıyorum ama buzdolabında tutunca böyle hani sabahları hani koyup böyle bekletip o böyle soğuk soğuk bana çok iyi geliyor. Hatta bir de ben bunu kullandıktan sonra bu roller taşlar var ya bilirsiniz. Onunla hani her sabah zaten yüzüme yapıyorum. Onu da buzdolabında tutuyorum. Bir de böyle gözaltlarıma geçiyorum onu. Bana çok iyi geliyor. O yüzden bunu önerir miyim? Öneririm. Ve ama şöyle bir şey söylemem lazım. Salyangoz özü sizin cildinize eğer ki iyi gelmiyorsa hani onu bir deneyin derim. Bir iritasyonda yaratmasın. Hani ona bir bakmakta fayda var. Bu arada ben başka bir tane vardı. Hani en başından beri böyle pandemide görmüştüm. Böyle eye gel, patch, mizonun değildi o galiba. Haymish'in. Onu aldım onu deniyorum. Dediğim gibi ilerleyen videolarda da onu da sizlerle paylaşırım elbet. Bu göz kreminin adını yazmamışım ama bu 30 millik bir göz kremi ve bana bayağı uzun süre gitti. Ben her akşam kullandım. Hatta şöyle dibini gördüm yani ben bu göz kreminin. 395 TL'lik bir fiyatı varmış 30 mil için. Aydınlık veriyor. Yani ben bunu bir daha almayacağım. Gayet güzeldi. Çok memnun kaldım. Kıvamı öyle ne böyle çok katı ne de çok sıvı yani tamamen gayet normal bir krem diyebilirim göz kremi ama sadece aydınlık verdiği için böyle daha belki peptitli hani daha göz altımı böyle gençleştirici bu kırışıklıkları açacak yani ince kırışıklıkları açıcı Göz kremlerini araştırdım ve onlardan böyle buldum birkaç tane. O yüzden hani bundan memnun kaldım. Belki ilerleyen zamanlarda kullanırım ama hem çok fazla yani yüksek fiyatlı olması hem de benim istediğim sonucu şu an için vermemesinden dolayı biraz daha böyle gerçi hani şükür göz altlarıyla ilgili bir sıkıntım yok ama dediğim gibi şöyle ince kırışıklıklar da olmasın falan diye başka göz kremlerini denemek istediğim için şu anda bunu bir daha almayacağım. Sıradaki arkadaşlar kullandığım 3 maskeden devam etmek istiyorum. Bunlar da iki tanesi zaten Ufo'nun maskesi. Ben Ufo kullanıyorum. Haftada bir bazen iki kere kullanıyorum. Işın tedavisinin cilde iyi geldiğini düşünüyorum. Ama ben Ufo'yu yani bir buçuk iki sene önce almıştım. Hani şu an eminim o da artmış. Artık fiyatlardan bahsetmeyeceğim gerçekten. Benim de moralim bozuluyor. Biri Manuka'lı böyle Manuka ballı bir şeydi maskeydi. Diğeri de Illuminating Eye Perfector. İşte kafeinli özellikle göz altları için çok iyi olan başka bir maskeydi. Bunu zaten UFO'nuza hani yerleştiriyorsunuz böyle yuvarlak bir maske olarak çıkıyor. Bunu da yerleştirdikten sonra zaten bir buçuk iki dakikalık falan böyle bir hani yüzünüze uyguluyorsunuz ışın tedavisiyle beraber. Ama ben bunu kestikten sonra içinde her zaman sıvı kalıyor. Yani maskenin böyle sıvısı kalıyor. Onu da muhakkak arkadaşlar elime döküyorum ve onu da böyle yüzüme yayıyorum. Hatta boynuma yayıyorum. Çünkü diğer türlerini aldığınızda bütün bu içindeki hani size yararlı olabilecek sıvıları da çöpe atarsınız. O yüzden içini boşaltmayı unutmayın diyorum. Bunun fiyatını yazmadım sanırım ama yani eğer bulursam şuralara bir yerlere koyarım. Ufo'nuz varsa elinizde. Bence bu daha iyiydi. Ben bunu öneririm daha çok ama bunu bir kere kullandım. Belki ilerleyen günlerde daha çok kullanırsam bu Yeni Zelanda'danmış. İşte cildinizi yeniliyormuş. E canlılık veriyormuş size açıkçası. Ay, Bunlar böyle. Sıradaki bir diğer maske de bu Niacinamitli Nasifin maskesi. Bunun da 45-50 TL'lik bir fiyatı vardı en son hatırladığım. Bunlar böyle tekli maske. Bunları bir denemek için ben birkaç tane almıştım. Hatta diğer bitenler videosunda hatırlarsanız EHA-BHA'yli maskesi miydi? Onu denemiştim ve bayağı memnun kalmıştım. Nasifik markası bence çok çok iyi. Bu Niacinamitli olan da aydınlatıcı bir maske. Bunu da zaten hani cildi canlandırmak ve nemlendirmek için kullanıyorsunuz. 15-20 dakika, yok 10-20 dakika arası kalıyor cildinizde. Ben genelde bu maskeleri akşam kullanıyorum. Ve maske kullandıktan sonra da hani ekstra nemlendiriciye ihtiyaç duymuyorum. Ama hani böyle tekli maskeler doğaya tabii ki de zararlı olduğu için, atık çıkardığımız için aslında çok da fazla bunlardan kullanma taraftarı değilim. Yani UFO'yu kullanmak da tekli tekli böyle yani çok atık çıkardığım ürünleri kullanmak çok hoşuma gitmiyor aslında. Ama arada alıyorum yani aldıkça da sizlerle paylaşıyorum. O yüzden bunu da söylüyorum hani belki 10 günde bir falan hani böyle her gün her gün zaten eminim kullanmıyorsunuzdur. Ama olabildiğince az atık çıkarmaya da dikkat edersek çok daha iyi olur düşüncesindeyim. Son üründen bahsedeceğim. Bu da Ceraven'in kremi. 120 TL'lik bir fiyatı var. 340 mm... milimetre ne ya? İyice yedim kafayı. 340 millik bir ürün. Bu özellikle kuru ciltler için çok iyi ve bunun içinde zaten parfüm yoktu da başka şeyler daha vardı size söyleyeceğim. Hyaluronic asit var, komedojenik değil. Yani gözeneklerinizi tıkamıyor. Aynı zamanda yağlı bir his bırakmıyor. Bu benim ikinci kutum. Diğerini aldım geçen gün ama ona da zam gelmişti. Yine 340 mil için hani bütün bu ürünler arasında bence özellikle bu sera ve şampuanlar en makul fiyatlı olanları. Bu kremi bence alın. Yani serbe markası çok çok iyi. Ben çok memnun kaldım. Özellikle kuru ve çok kuru ciltliyseniz bu çok iyi gelecektir. Ben olabildiğince her akşam böyle ayaklarıma falan da sürmeye çalışıyorum. Değişik nemlendiriyor. Yani hiçbir krem bende böyle bir hissiyat bırakmamıştı. Ne böyle yağlı, ne böyle sadece nemlendirmiş gibi. Şey gibi böyle sanki nemlendirmişsiniz de cildinizde bir de böyle bir nemli bir katman oluşturmuş da bırakmış. Gibi bir hissiyatı var. Yani güzel bir ürün bu. O yüzden ben vücuduma, ayaklarıma, ellerime, hani her akşam zaten mutlaka ben ellerimi nemlendirmeye çalışıyorum. O yüzden de Sereve markasının bu kremi, bu kremini de öneririm arkadaşlar. Onun dışında başka not aldım mı diye bakıyorum. Ee, ama sanıyorum yok. Yine şöyle bir bakıyorum notlarıma. Yok. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir takım teknik aksaklıklar olsa da anlatmak istediklerimi elimden geldiğince anlatabildiğimi düşünüyorum. Biraz uzun bir video oldu. Biliyorum bu kadar uzun olmasını da istemezdim. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizi olabildiğince detaylı burada anlatmak istedim. Bu 25 ürünü de sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi hiçbir ürün tavsiyesi değil. Bana iyi geldi mi gelmedi mi ben nasıl deneyimledim. Bunlardan bir tüketici olarak bahsettim. Sizin bu arada denememi istediğiniz farklı ürünler varsa kuru ciltli ve rozalı olduğumu, yani hastalık, hastalık denemesi de hoşuma gitmiyor, roza rahatsızlığı diyeyim, roza rahatsızlığına sahip olduğumu unutmayın. Ürünler varsa yorumlarda lütfen paylaşın. Hem bana hem de diğer arkadaşlarımıza da fayda sağlar. Özellikle mesela yağlı ciltliyseniz, işte ben yağlı ciltliyim, şu ürünü kullanıyorum, hiç memnun kalmadım. Ya da şu ürünü kullandım, çok çok memnun kaldım gibi gibi. Yani kuru cool ciltliyim, hassas ciltliyim, neyse karma. O şekilde de yorumlara yazarsanız çok e, memnun olurum. Hem diğer arkadaşlarımız da faydalanır diyorum. Aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isterseniz, şuralara bir yerlere Instagram'ımı bırakıyorum. Ve bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, beni biraz olsun sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu bulut geçişleri umarım diğer videolarda başımıza gelmez. Umarım diğer videolarda elektriğimiz de arkadaşlar. Şöyle inanılmaz ışıklı böyle apaydınlık video çekerim size. Ama bu da nazarımız olsun değil mi yani? Her video ya da her şey de mükemmel olmuyor bu hayatta. Bunun yanı sıra zaten artık hani şu zamana kadar takip ediyorsanız biliyorsunuz ama ilk defa bu videoyla benimle tanışıyorsanız kocaman kocaman mahalı diyorum. Ve her cuma 6'da video geliyor. Eğer ki zaten abone olup bildirim zilini açarsanız da size bildirim gelecektir. Değişik konuları ele alıyorum. Bu şekilde sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, çiçeklerle, doğayla, böceklerle, umutla kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Ay, nasıl çıkıyorum? Vallahi ışık olmadan çok tuhaf gerçekten. Yani. Şu küpeleri o kadar oldu ki takmayalı. Nasıl devrik cümleler. Şu küpeleri takmayalı o kadar zaman oldu ki anlatamam. Bunları galiba lise mezuniyetimde takmıştım. Yok ondan sonra da takmışım. Ama çok seviyorum. Baksanıza. Kalk kalk. Kalk kalk. Ya bu arada size hani böyle bitenler videosu paylaşıyorum. Hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gidiyor mu? Umarım gidiyodur. Umarım biraz fayda sağlamıştır diyorum. Ve bu karanlık aralık gününde ama ben severim böyle kapalı günleri. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz.